bir tanesi daha şimdi burada ben birkaç tane kafadan maç seçtim arkadaşlar numara koydum onlara Siz hangi gün oynayacaksınız o gününkünü bu şekilde kombinasyonunu yapın toplam 18 kupon var burada bir tanesi yüzde tutuyor arkadaşlar yaklaşık 10 ganyan yapıyor ben size 10 ganyanı cebinize veriyorum siz bu 18 kupona iki tane daha maç ekleyeceksiniz takip ettiğiniz takımların maçlarından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 Tutunca da verdiğiniz parayı 2'ye 3'e katlama şansınız var. Şimdi bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Diğer e, formülümüze geçelim.